Can bugün çok derin ama benim de böyle bazen gerçekten kadın olmama rağmen ikimiz de kadınız bu arada kimse duymadan burada konuşalım. Kadın olmama rağmen ciddi kadınlara kızdığım noktalar var. Mesela? Ee, kadın psikolojisi diyelim biz konu başlığımıza ama e, bahsedeceğim konular e, kafama takılan konuların ucundan başlayalım mesela. Siz ne düşünüyorsunuz o konuda? Ben evet çıldırıyorum belki ama bakalım siz nasıl bakacaksınız? <gülüyor> Şimdi östrojenik varlıklarız. Östrojenik varlık ne demek? Östrojen duygu ile teması daha yüksek bir e, hormon. Erkeklerde salınan testosteron saldırma, kazanma, bölgeyi koruma hı hı. E, ve o bölgeye giren tüm canlıları koruma üzerinedir. Hı hı. Östrojen ise ferdi korumaya dönüktür. Bebeğine tehdit geldiği zaman bir kadın aslan olur. Hı hı. Ama bölgenin o hattın yani şu salonun, stüdyonun tümünü koruma... ...kadının çok da dikkat alanında olmuyor. Evet. O yüzden araç kullanmada bile sorun yaşıyoruz. <gülüyor> yani e, çünkü araçta çok fazla bölgesel alana bakmalıyız. Trafik Hı -hı. nereden akıyor, ne oluyor? Hı -hı. Diğer şeritlerde ne oluyor? Diğer araçlar ne yapıyor? 200 metre öndeki ne yapıyor? Ay onun yerine dikiz aynısında rujumu sürerim. Yani Değil dolayısıyla <gülüyor> da e, biz daha bir fer, fer, türün devamında ferde dönüyoruz. Belli alanlara dikkatimiz. herhangi bir istifrasındaki ufacık bir renk değişimini dahi yakalarız erkek için. Aman Allah'ım ya bir fark Hı -hı. yok. Bu zaten dün de böyleydi. Sarıydı Hı -hı. yine sarı. Hı -hı. Hayır. Koyu. Koyuldu. Bir ton daha koyu. Evet. Diye tutturur kadın ve oradan yakalar. Evet. Problemi yakalar. Erkek kavrayamıyor Burada ilk Hı -hı. E, karşılaştığım durumdan Hı -hı. başlamak istiyorum. Tabii. Geldi. Spor yapmak istiyor. Hı -hı. Dedi ki ama ben kendime güvenmiyorum. Hmm. ''Yapabilir miyim ben bunu?'' dedi. Evet. Bu psikolojiyi ben Siz çözemedim. Siz cevaplamazsanız kocama soracağım o cevaplasın. Yapabilir miyim acaba? <gülüyor> <gülüyor> veya dedi ki, ''Ben istiyorum ama eşime sormam lazım.'' dedi. <gülüyor> etmiş. Yani bu güvensizlik ve bu sorma tamam. ciddi bizi yoran, Hı -hı. böyle zaman kaybettiren bir şey. Kurban ve mağdur pozisyonu aslında bu canlandırdığımız. Çünkü eğitim süreçlerimiz bu. Kız çocuksak eğer... ...eteklerimizi çekiştirerek oturmalıyız, dikkatli hmm. oturmalıyız... ...kız çocuksak abimiz susadığında mutfağa gidip suyunu getirmeliyiz... ...çayı servis etmeliyiz... ...dolayısıyla kendimize güvenimiz kurulamıyor... ...seçimlerimizi yapamıyoruz... ...fert olarak çocukluktan itibaren bir birey olma özgürlüğünde değiliz... ...belirli bir saatte evde olmalıyız, abimiz olmayabilir... Hmm. ...belirli bir e, oturma kalkma şeklimiz, şemalimiz olmalı... ...ama evin diğer erkek fertlerinde bu olmak zorunda değil... Dolayısıyla bu ayrımların sebebini sormadan kendi hayatımıza da evlilik hayatımıza da bunu aksettirdiğimizde, hmm. ilişkilerimizi aksettirdiğimizde özgüven sorunu yaşamaya başlıyoruz. Ve aslında bu bir kurban ve mağdur olmanın da bir kazancı var. Onu da ediniyoruz. <gülüyor> ne yapıyoruz? Mağdurum. Bana yardım edin. <gülüyor> Mağdurum bana yardım edin demekle daha güçlü hale gelmiyoruz. Mağdur olma üzerinden yönetmeyi öğreniyoruz. Hmm. Mağdur psikolojisinin öyle bir yanı vardır. Yani Kaybediyorken düş... kazanabilirsiniz. İlişkiler, diğer ilişkiler hep sizin adınıza karar verir. Evet. Sizin adınıza yardım etmek zorunda kalır. Sürekli size rehberlik yapmak zorunda kalır. Hmm. Ben o sırada geri çekilirim. Hmm. Diğer insanlar çözsün derim. Becerim gelişmiyor o zaman. Evet. Beceri geliştirmek için gözü almalıyım. Beceri geliştirmek için emek vermeliyim, kitap Cesur okumalıyım, film izlemeliyim, cesaret kazanmalıyım, denemeliyim, sonuçlarını göze almalıyım, kaybedebilirim. Evet. Kaybettiğim zaman asıl işte o vakit gelip size danışabilirim. Denedim olmadı. Başka da seçenek koyamadım önüme. Hmm. Başka neler olabilir? Hmm. Danışmalıyım, fikir almalıyım. insanlar bundan gurur duyar. Kendisine hmm. danışıldı, yardım istendi. Biz öyle yapmıyoruz. Yerime karar versin. Yerinize karar sizi mutlu edemez. Çünkü sizin nelerden zevk aldınız, hayata nasıl baktınız, tecrübelerinizi. Hayat sizle yaşamadı ki diğer Evet, ortak alanı var. Ama bu sizin yerinize... Doğmak, sizin yerinize ölmek, sizin yerinize doktora gitmek, sizin yerinize hangi sporu yapacağına karar vermek. nasıl bu kadar bağımlı oluyoruz hocam? Yani çocukken tamam anladım hani gücümüz yetmiyordu. Birileri bizi bir şekilde bağımlı yaptı ama biraz büyüdüm artık fark ettim her şeyi. Biraz daha ayaklarımın üzerine Hı -hı. durup o bağımlılıktan çıkmam gerekmiyor mu? Alfred Alpler şunu sorar. Der ki eğer değişirse ne olur? Bu soruyu cevaplamaktan kaçıyoruz. Bırakın bağımlılığı ne değişecek yaşamınızda? Aman Allah'ım, bütün sorumlulukları benim yüklenmem gerekecek. Hı. Neden? Ne gerek var? E canım o yapıversin. Hı. Yapıyor, mutlu olmuyoruz. Neden? Çünkü e biz katılmış değiliz içinde. Tabii. Kimin cevabı? Şeyim ne kadar su içeceğime siz karar verdiğiniz anda ben bundan mutlu olabilecek miyim? Ortalama sağlığım için gerekli olan miktarı söylersiniz ama bunun bir esneme payı vardır. Asgarisi ve azamisi vardır. Ve hangi bardağı seçeceğim, hangi kalemi kullanacağım, o gün ne giyeceğim? Hangi kitabı okuyacağım? Kendi kararlarımdır ama bağımlı yapı özgürlüğünü feda eder ama hayatı kolaylaştırdığını düşünür. Aslında zorlaştırıyor. Evet. Sorumluluk yüklenmeyi öğrenmesi lazım. İşte ben kocamın çoraplarına kadar kaldırıyorum. Bu da bağımlılık. İlişki bozulmasın diye ben yine orada mağduru oynuyorum. Saçımı süpürge ediyorum dediğim, kendimi paspas ediyorum dediğim ilişkide şunu soruyorum. Paspasa ne yaparsınız? Ayakkabınızı silersiniz. Evet. Süpürgeyle de ne de yaparsınız? Içersiniz. ...süpürgeyle etrafı temizlersiniz. Onun yerine bu ilişkinin kraliçesi oldum. Kralı ve kraliçesiyiz. Yani hayatımızda biriciyiz, tekiliyiz. Sekiz milyar için, içinde bir ikizimiz daha yok. Belki var tek yumurta ikizimiz. Kişilik ikizimiz. Yine, belki o bizim. E bunun tadını çıkaralım yahu. Hı hı. Bunun özgüvenini edinelim. E, keyfine varalım. Hı hı. Yeteneklerimizi keşfedelim. Risk göze alalım. Kaybetmeyi öğrenelim, kaybedebiliriz. Hı hı. Buradan öğrenerek, büyüyerek çıkabiliriz. Yaşama esnek olalım. Mutlakiyetçi kalıplarla bakmayalım. Mutlaka böyle olmalı. Benim hayatım kötü gitmemeli. Niye? Seçilmiş insan mıyım? Liderlerimiz, peygamberlerimiz, fikir öncülerimiz... Yaşamlarına bir bakalım o kadar zor ömürleri var ki, Tabii ki. Çok özel insan oldukları halde... Onlardan daha mı kutsalız da benim başıma bunlar gelmeyecek diyoruz. Dolayısıyla kutsal olan şudur irademizi kullanabiliyor muyuz? Hı. Verilen irademiz kutsaldır. Evet. Kutsal olan değer odur. Onun dışındaki bağımlılık e, maalesef iradenin teslimiyeti anlamına geliyor. İradenin teslimiyeti kölelik anlamına geliyor. İşte süpürge olmak, paspas ilişkisi evet. kurmaktır. Sonra yani dolayısıyla... Adam bana bunu yapıyor hı. demeyelim hı. o zaman. Yani dolayısıyla aslında ilk başta çocuktuk. Farkına varmadan bağımlı olduk ama sonrasında evet. 18 yaşına reç Büyüdüğü. Orada kalıp bunu nasıl kullanabileceğimin hesabına giriyorum. Evet. Bu da hoş değil. Ve sömürmeye bazen, başlıyorum artık. Evet, bazen bir anne çocuklarını sömürüyor. Evet. Bazen bir anne en sevdiği sömürüsü. kişiyi Farkında sömürüyor. Farkında duygu sömürüsü yapıyor. Bazen bilerek, bazen Bu yemeği bazen yemezsen, bilmeyerek. bu yemeği yemezsen ben hastalanırsam görürsün gününü diyor. Bakayım. Şimdi ne alaka? Çocuk kendini orada Hı. suçlu hissetmeye Hı. başlıyor. Ve anne bunu kullanmaya başlıyor. Histeri dediğimiz yapı oluşuyor. Ay şimdi fenalaşıyorum, kötü oluyorum demeye başlıyoruz bir sürü psikosomatik arıza üretiyoruz ruhiyatımız bedeni aksediyor ve bir sürü hastalığımız e bebeğini anlasınlar beni anlamalar için benim irademi kullanıp biraz daha dik ayakta durmam lazım kendimi evet. anlatma yolları için biraz kitap okumam lazım modeller seçmem lazım kendini anlatabilen kadın modelleri evet. onları takip etmem lazım çünkü evet. bu yolla öğreneceğim evet. öğrenmenin bir usulü yok evet. binlerce usulü var. Televizyondan da öğrenirsiniz, kitap okuyarak da öğrenirsiniz, 5 yaşında bir çocuktan da öğrenirsiniz, tabii, 80 tabii. yaşında bir dededen de öğrenirsiniz. Yeter ki kanallarımızı açalım, merak edelim kendimizi geliştirebilmeyi. Evet, evet. O zaman işte o psikosomatik araziler azalacak, bağımlılığımız azalacak. Hı -hı. Karar vermekten korkmayalım, kararımızın sonuçlarını göze almaktan korkmayalım. Evet. Bizim programımızın e, isiminde pozitif enerji var. Evet. E, Bunu niye e, böyle olmasını istedim? Pozitif olmayı seviyorum. Hı hı. Herkes olumsuz bir şey söylese de ne biliyorsunuz öyle olacağını belki de çok bambaşka şöyle şöyle olacak diye mutlaka ben en iyisini düşünürüm. Yani kötü olabilir tabii, tabii. ki bu bir gerçektir. Ama ben böyle düşünüyorum. Amerikan Psikoloji Birliği'nin başkanı, dönemsel başkanı Martin Seligman pozitif psikolojiyi armağan etti kavram olarak. Ve sizin devam ettiğiniz üniversite bunu bir Hı -hı. ders olarak koydu ama evvelinde zaten Amerikan Psikoloji Birliği'nde bu bir dal olarak ayrıldı. Çünkü dedi ki Martin Seligman babam felç geçirmişti. Ben hep öğrenilmiş acizlik diye bir modelden söz ettim. Hı -hı. Neydi o model? Ya ne yapsam değişmeyecek işin felçte ben ne yaparsam. Değişmeyecek ki ruhiyatı yaşadı babam. Oysa hayata farklı bakabilseydi, fizyoterapiye kapılarını açacaktı. Bizi, bize katabileceği hayatımıza değerlerin kaybolmadığını sezebilecekti. Ee, bir mağazada hem e, tezgahtar olarak çalışan kadın e, kurumunda yüksek lisans yapabiliyor. Çalışma hayatı yüksek lisansı aynı anda götürüyorken öbür kadın bu tezin olmamış diyen hoca karşısına peki ben vazgeçtim bu yüksek lisansı artık yapmak istemiyorum. Hoca beni çok eleştiriyor deyip vazgeçiyor. Oysa şunu diyebilse ya diğer insan çalışırken aynı hocayla bunu, bunu yapabiliyor, çünkü özel alanlarını o tertipliyor, hı hı. nedir özel alanı? Hoca ile çalıştıktan bir saat sonraki vaktini ve işten kalan vakitlerini istediği hobi ile geçiriyor. Hı hı. Ve diyor ki evet bu hoca hayatı biraz tatsız yaşıyor, kendini çok üzüyor diye cümleyi kurabiliyor. Hı hı. Aman Allah'ım bana ne yaptı demiyor, kendisine evet. ne yaptı bu hoca. Evet. Kendisine bunu yapıyorsa eşine ve çocuklarına da bu üzüntüyü katabilir, üzüldüm onun adına diyebiliyor. Dolayısıyla nereden bakarsak öyle görürüz diyor e, Hazreti Mevlana. E, bunu hep söylerim. Çok Hı -hı. önemli bana göre. Stoik filozoflar da bunu söyler. Nasıl Hı -hı. bakarsan öyle görürsün. Hı -hı. Hadiseler değişmez. Bakış açını değiştir der. İşte bakış açısını değiştiren işi... Bir de güzel gören, güzel, gören, güzel düşünür. Güzel, güzel düşünen de hayatından lezzet alır var alır, mesela. ve da bunu var. bir yeis keder olarak yaşamaktan mı?